Bu anlamda özellikle LGS'ye hazırlanan ailelere ve çocuklara tavsiyeleriniz nelerdir? Daha önce belirttiğim gibi nitelikli liseler talihsiz bir açıklamaydı. E, o yaştaki çocukların girmemesi gereken bir sınav olduğunu düşünüyorum. Özellikle matematik sorularını ve fen sorularını düşünürsek e, neye göre ölçtü, neye göre değerlendirdi bilmiyoruz. Sadece e, muhakeme gücünü ölçen bir sınavdı. E, bu yıl öyle olmayacağını düşünüyoruz ama e, liselere giriş sınavına hazırlanan öğrenciler, özellikle nitelikli liseler isteyen öğrencilere tavsiyem şudur. Bir araştırın, nitelikli hmm. hangi nitelikli lisede okumak istiyorsanız bunu bir araştırın ve e, kaç puan almanız gerekiyor, kaç net yapmanız gerekiyor, bunu araştırın. Yüzde 0 virgül e, şeklinde olan, hani bindelik dilime göre alan hmm. çok ünlü liseler, Örnek veriyorum, Çağaloğlu Ca gibi. Vefa Listesi gibi, Kabataş Erkek Lisesi gibi bu liselere girerken mutlaka bir profesyonelden destek alın. Hı hı. Annenize babanıza artık güvenmeyin. Gençlere benim önerim, annelere babalara da önerim şu lütfen çocuğu rahat bırakın. Liselere giriş sınavına hazırlanan öğrenciler hala 12 yaşında olduğunu lütfen unutmayın. Onlar hala oyun çağını atlatamayan çocuk olduğunu unutmayın. Çok güzel. Çok güzel tavsiyelerde bulundum.